Gül kopardım sen aldın, beni derslere saldın. Gül kopardım sen aldın, beni derslere saldın. Sana hırsız diyemem, niye kalbimi çaldın? Uyma dedim de uyma, eller sözüne uyma, beni yaran koyma. Sana hırsız diyemem. Niye kalbimi çaldın, uyma dedim de uyma, eller sözüne uyma, beni yarar.